Ya. Çağrı, <gülüyor> evet. Yayından sonra düştük mü şeye kahvaltıya? Bigoya. <gülüyor> <gülüyor> <diye. gülüyor> <gülüyor> bu arada bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Yarın toplantı var ha bu arada sabah. Toplantımız Nerede? var ama istiyorsanız şöyle bir şey mi yaptık? Uyumadan kahvaltı kahvaltıdan sonra toplantı mı? Ben okeyim Çağrı buna okey sen. Ben yokum ben... maalesef. Sen ama terli okeysem... yok yani de ben okey. O zaman gelmez misin Ferit yoksa? Kanka. Hayır oğlum ben okeyim diyorum Ferit Aa diyecek. Okan abi izliyor mu şu an yayını? İzliyorsa ben 8.30'da endoskopiye gireceğim. Ne zaman biter bilmiyorum. Kanka 15-20 dakika sürüyor ya. Sonra bir ayılma süreci var ya. Yok yok oğlum 15-20 dakika. Maksimum senin o ayılması kalkması bir saatini alır. Tamam oradan gelirim kahvaltıya o zaman. Üf, ne yerim var endoskomi. ya ondan sonra. 8 buçuk kanka. Zorlamayacak mı ya? Yarın seninkini iptal mesek? Sen dinlensen öyle bir şey mi? Yo zorluyum. Öyle, bir, öyle şey bir şey değil, arada. değil o arada. Endoskopi bu arada öyle bir şey değil ama bir ilk etapta bir gerer yani insanı. Ne diyorsun? Oğlum parça alıyorlar. <gülüyor> Sıkıntılı bir şey yani. He, gi Parça gibi. almıyorlar ya. Pardon alıyorlar. Pardon alıyorlar parça da e, şey yokmuş yani. O gün hiçbir şeyin olmadan devam ediyor musun yani. 2-3 saate. Tabi tabi. Ne oluyor oğlum? Ne alıyorlar? Ben bilmiyorum ki endoskopiyi. endoskopiyi bilmiyorsan Kemal neyi yani? anlıyorsun? Bak Sen şimdi Kemal. <gülüyor> <gülüyor> 5 dakika yatırıyorlar seni. Önce uyutuyorlar. Tamam mı? Hafif böyle ama. Tam morfin değil. 5 dakika yatıyorsun. 5-10 dakika sonra böyle o sırada adam bir şey anlatıyor lan belası. Ben, ben daha anlatmam bir şey. Ben Kemal'e güldüm aman koyayım. Sen neye koptun? Ne Kanka, neye koptum biliyor musun? <gülüyor> Endoskopi ne dedi ya? endoskopiyle hakkında <gülüyor> yorum yapıyor ya Kemal. Evet. En son şey dedi endoskopine ben bilmiyorum ki dedi ya. Ona koptum aman koyayım. İcail e Ceyla mı hapet oğlum ben konuşurum her şey hakkında aman koyayım. Kimden niye yaptı lan Parça onu? alıyorlar. Mi, mide mi? Mideye mi bakıyor yani? Evet. Mideden parça alıyorlar. Çarşı embalans sikine. Bir de kolonoskopi var. Onu senin <gülüyor> olman lazım. Cemal net ne? lazım sana bak. Sen var ya, ya hastası olursun. Hiç dış yıkayacak seni tamam, kanka. Aynen. Ne o? Bi yaptır. Hashtag götten. <gülüyor> Severim yani he? <gülüyor> Tam senlik mevzu yani. Sever miyim? Çağrı evet. gidelim mi lan yarın bir gün? Ne diyorsun? <gülüyor> Benim kanka var bir tane çocuk yapıyor gidelim mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ünlülerin kolonoskop dizisi. <gülüyor> Neyi bekliyoruz? Efe'nin keyfini <gülüyor> bekliyoruz şu an. Neyi bekliyoruz? Yani niye benim keyfimi <gülüyor> bekliyorsanız? Oyun, aman öpüyorum 7.8 GB durdu bir şey yüklüyor. Anlamadım ne eklediğini de. Bana bir Be şey yazıyor. Buna e gülen birisi ama öpüyü Kendi şakam kanka. Benim şakam kendim yani. Yaptım güldüm aman öpüyü. Bizzat kendi yazdı. Bizzat kendi ürettiğimiz içerikler de var bizim mesela. Aynen an, öyle. Şey yapıyorlar mı falan gibi bir şey yazdı. Endoskopide çalışıyormuş. Az önce ne? De ne? Kalktım. Anlamadım. Yani ne Evet, hafif bayıltıyorlar. Ferit bu arada bir şey söyleyeceğim sana. Benim chat'ten biri ne yazdı biliyor musun? Bir saat falan oluyor da hani dedim kolpa mı falan kendi içimde bir değerlendirme sürecine girdim önce. Evet. <gülüyor> Endoskopi'den ee, 5-6 saat öncesine kadar su içilebiliyor yazdı birisi bu arada. Yok kanka. Ya doktor abi doktor dedi ki, kesinlikle dedi. Yani gene başladık amına koyayım ya. ya, ya. Bana <gülüyor> doktor dedi ki kanka <gülüyor> Efe. De doktor dedi ha. ki Akşam 11'den sonra ne su ne yemek hiçbir şey içmiyorsun. Ya, sigara içebilirsin bitti. dedi. Bitti, bitti. yani bitti. benim için anladın bitti. mı? Bitti yani. Kimde değil başka birinin ne söyledi yani. Yani harbiden bitti. Belki çete yazan da profesördü yani. <gülüyor> <gülüyor> hayır yani. <gülüyor> doktor beysi. <gülüyor> bu an <da gülüyor> <oy> yargı <gülüyor> niye yani onu anlamadım. Herkes bir hayır tapuru vermek zorunda mı ya. direkt yani? Aynen. Aynen. Çete yazan bilmiyor, yazan. bilmiyor olanla dalga geçildi ya bir de yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bilmeyebilirim aman koyayım yani. Cemal <Gülüyor> sen Aynı şey oluyor zaten. Ne halde ya? Sekiz ne? buçukta evet. zaten. Bozuldum mu orada? bilmediğin ya için. Ya yine üzerimden, bilmemem üzerine bir şaka yapıldı ya o. Bak bak. bak. bak. Odama bak, Bu da bu bozuldu yine. Bunu bir devrelerini sıyırdı. <Gülüyor> <gülüyor> baştan birleştirmek <gülüyor> lazım en baştan Rip Dentist 12. ayın kutlu olsun Ulusalca sedasyonla yarı uyutacak seni O sırada bilincin yerinde ama sonra olanları hatırlamayacaksın Parça dediği de küçücük şeyler 1k alır en az işlemlerden Tekrar KG Jedi 5 10. ayın kutlu olsun çok teşekkür Arkadaşlar ben bu konuda bilgilenmek istediğimi Vesaire söylemedim zaten Niye böyle herkes böyle kusuyor şu an bütün endoskopi bilgilerini anlamadım ya. Ben zaten bilgilendim doktora gidip. Profesör doktor Kemal. Abi hadi Allah, Allah aşkına girecek miyiz? Öyle yazmayın. Geldim tamam ya. Kanka herkes, lütfen. Arasında, endoskopi olacaksın diye kanka. Herkam bak stresliyim. Doğru söylüyorsun geldim hemen. Öyle yazmayın. Oğlum memlekette herkes reflüymüş ya. Bu arada dün biraz acı yedik ya. <gülüyor> evet. Sende Sen de olabilir mi? Istemiyorum. Ben bunu da alabilirim Boğazım miyim? yanmaya başladı kanka. Neden olur o acaba? Dünkü acının şeyi midir? Kemal ben senin de varım kanka. Oradan da. Valla benim götüm yandı Çağrı <gülüyor> sadece. Dövecek gibi girdim Harbi abi. Mi? Evet. Kanka, kanka mideden acaba Boğaz'a çıkmış olabilir mi? Öyle bir mide össü gibi. Cemal o daveti da bir bir saniye bekle kanka. Herkesten al yapacağım. Adam doktora gidiyor kanka. Şunu bir herkese alarsın. <gülüyor> Dün bayağı açtık bayağı ama. Kanka Nasuhre'yi bir salar mısın? Nasuhre'yi. Kanka davet ettim. Evet tamam. Nasuhre'yi sal. Kanka, Nasuh. -6 kanka 6 -6 şu ekranları ekranları bir full screen. Evet, arkadaşlar kanka, beni bir dinlesenize. Bak. Lütfen bak. Her full screen'im abi. Herkes full screen. Ekran vermiyor. Sesleri kapatın. Yani, olur mu screen... Ben de full geçmedim ama oyun yakalamayı kapattım kanka. Tamam, fark etmez. Sesleri kapatın. Kapatın sesleri. Nasıl? Ben senden. da kapatalım amına <gülüyor> koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Eren gelme, mi, Mira var mı? Sanhok'ta onu, onu söyleme, söyleme onu. Onu gizli giriyoruz oraya. He, o zaman ben Sen şey parti liderliğini verebiliyor musun? Eren geri seç istiyorsun ama yine de. Sen canın neyi istiyorsa Kemal İsim vermek yok demedik mi? Tamam Yap o şaka, YF. <gülüyor> Güzel bir yer seçtim tamam Bilindik Tamam nereye atlayalım şimdi? Orayı söyle Şehri söylemek yok ya ama dimi? Uçaktayız uçaktayız şu an <gülüyor> <gülüyor> Salak Fenit yere ayak bastıktan sonra verelim kamerayı dimi? Doğru Tamam. Geçmiş olsun Ferit için ee, çok fazla çekmezsin ufak bir heyecan falan hemen geçer merak etme yayınlar. <gülüyor> Teşekkürler abi eyvallah. Cansın. Kanka işte dedim ya Windows'u şurayıbıp <gülüyor> sağ alttan kapatsa daha sağlıklı. Yok olur. yok ben verdim ben yandan YouTube'dan verdim. Ayak sesi yazdım kanka. Kapalı oğlum ses. Gerçekten prodüksiyon ayırdın mı yani böyle bir prodüksiyon? <gülüyor> <ayırır gülüyor> <bir şaka. gülüyor> ben böyle bir şaka yapsam bunun bedeli ağır olurdu kanka. PUBG kapat falan verirdi. Çağrı Yılmaz mıydı senin soyadın? Aynen. Gelire Yemeleze. Yanlış arkitekt bu arada. Neyi yanlış kurmuşsun? Ne ya? Sen FPS oynamıyor muydun oyunu? FPP. FPS mı açtın sen? Evet, da açmış. Tamam, TPS olması daha iyi bu arada bizim. Mekanikle oynar bu oyunu bizim için vallahi. Bizim için. Haydi bakalım. Dardım ekranı. Ferit, sen ne Verebilirsiniz <gülüyor> ekranı, verebilirsiniz. Tamam. ben sonra verelim. Sesleri, yani, sesleri de abi. açın. Verin abi. İzlemeselerdi ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kanka Gerek var mı yani? Dur, şuraya. E, Atışımız zeri biliyor şu an ama. Tamam da Kanka aynı oyuna oyna. Sanmıyorum yani gosteyi bildiklerini. Kanka yani, ben çok tuttular, biliyor musun? Kanka şuraya şuraya. Bak markladım tekrardan. Tamam. Oğlum boyun abi. nasıl oynanıyordu lan? Var, ben Atlayalım de... mı? Atla atla. Allah atladım. Atla, atla. Bunun bir de mobile'i var istiyorsanız oraya da girelim arada. Şeyi mi trolleyicez? Bobby Lobi... trolleriz. Kanka bak en aşağı iniyorsun sonra ileri basıyorsun. Anladın mı? Nereye yapıyorduk amına koyayım ben yanlış mı? Oğlum atladın